Aleykümselamın cehetani rejim. Bismillahi Toplam 38 civarında film yaptım. Bu filmde anlattıklarım yanlış anlaşılma yol açabilir diyerekten tekrar tekrar tekrar incelicez. Peki herkes aç açabilir. Burada perde zannedildiği gibi haberin ötesini ya da Medine'yi görmezsiniz. Perde kalktığı zaman Allah'tan başka ilah gördüklerinizi net olarak görürsünüz. Mesela futbolcular kadın para ve bunun gibi şeylerin ilah olduğunu net olarak görmeye sağlayıcı açıklama. Ve küfe girmeden bu elde ediliyor. Bu filmde de bu filmde de bu filmde de ne açıklanıyor? Kur'an'ın Deneysel yola ispat anlatılıyor. Yani Kur'an'ın denesel yola ispatı nasıl anlatılıyor? Bir insan kafir veya da münafıksa hiçbir şeye tatmama noktasına getirince burada doğamıyor. Fırsadaki din İslamiyet'te çıkıyor. Bu sosyoloji ve din sosyolojisinin de bir devrimdir. Çünkü denesel yolla mistik bir düşüncenin ispatı olamaz diye düşündüm Ama öyle değil. Kur'an'ın denesel yolla ispatı var. Bu filmde bu alman soru. Bu, bu iki filmde şu yanlışlık yapılabilir. Acaba insan hiçbir şey sevmemem mi yapacak? Hayır. Sevecek. Ama bu kalbi kim yarattı? Allah yarattı. Allah için, Allah'tan başka bir şeyi kalbi sokmak doğru olmayacağı için, bu kalbe Allah'tan dolayı sevmek ya da bu üzüntüye çalışır. Bir ayette siz onları sevseniz de onlar sizi sevmez diyor. Yani zorunlu olmadıkça, hatta mümkün metve. Allah için seveceğiz ve Allah için bu Neden? Bir adı işte diyor ki Allah için seven, Allah için bu eden gerçek imanın lezzetine kavuşmuştur. Gelelim. Kader, kaderle ilgili kısa bir giriş yapayım. Kader, bu kaderle ilgili bir tahminden ileri sürüyor. Ama bir insan kolay kolay bir tahminde bulunmaz. Allah dilemediği taktirde, Allah'ın ayet ve sahri hadislerine bir tahmin yapılabilir. Kaderle ilgili ne söyleyebiliriz? Bu tahmin, Ağustos, Eylül, Ekim, Kısım, Aralık, Ocağım, 7 ay civarında bir zaman zarfında İran'la kapışan mısır e, tahmin etmekte. Bunun nedenlerini orada açıklayalım. Nerede? Kader hakkında Kader ne, ne ayıktırır? Ve bunlar ilgili film. Peki. Kader nedir? Kader konusunda bilgi eksikliği olduğu için bir daha vermek istiyorum. Birkaç örnekle beraber gelince tek bir açıklamayla olmayacağı için öyle düşünüyorum anlatmayı. Bir balık olduğumuz varsayalım. Balık Balık AYM'ine giderse başka bir kader. B yemine giderse başka bir kader. C yemine giderse başka kader. Yani o cüz iadesine göre kader değişir. Oynak kader. Ama bu oynak kaderi Allah her seçeneği seçersek seçeyim nef Ezeli ezel Ama Allah'ın sınırları içinde cüz kullanabiliriz balık karada yaşayacağım diyebilir mi? O zaman Allah'ın sınırları içinde insanların cüzdi iradisi olup onun yeri kader oluştur 140. 140. Şeriatın tehdit açısından ele alınışı fiilindeyse şeriat bir kere el kesen baş yapan bir din değil. Öyle olsa bile öyle cezanın bir mektimaliyet çok zayıftır. Şirk sisteminde cezayla suçların önlenmesi yeter. Bizde ise vicdanlarla e, önlenmeye çalışıyoruz. Hac cezaları neden konulmuş? Şari tarafından. Yani Allah tarafından. Paranınla ilgili yasak ve yasakların had cezaları konulsunun nedeni, paranın yerleşmasını en olmak için kadınlarla ilgili cezaların olması nedeni, kadınlarla ilgili cezaların engel olması içindir. a. Yani Acı zavallının başka bir açıdan bakacak olursak, tevhid edilisini zar verebilecek her şeyin, ilaç engel olacak her şeyin, yasaklar kapsamına almıştır. Neden böyle oluyor? Çünkü. Diyelim ki bu evin sahibi sizsiniz. Ben de size desem ki bu evin sahibi sen değilsin ben desem. Kızmaz mısın? Eş, i̇şte Allah'a eş koşmak ya da e, böyle benzer şekilde dürüm yapmak doğru bir şey olmayacağı için Allah da bu yüzden ceza veriyor. Bilim teknoloji kutu. Bilime inanmıyormuş gibi görülebilir. Bilim Varsayım ve teorilere bunları atandan daha çok inanmayı gerektirmez. Varsayım ve atacaksak biz atarız. Şüpheli görme nedenlerimiz öbür filmde ortadaki şüpheli görme nedenlerimiz şu anda şüpheli gördüğümüz ayet vaziselerin şüpheli görmemizin nedeni sevdiğimiz şeyler gözümüzde perde oluşturur ve bunlarla ilgili ayet vaziselerden en az bir ya da bir kısım inter ya da şüpheliye karşılaşır. Ben herhangi bir meşhur olmak için ya da ömrüksel faaliyet için yapmıyorum. Bir kere ben kendi ailemi çekici getireyim. Başka bir şey istemiyorum. Bildiğim bir çok önemli bir şey var. Putkırma metoduyla, pozitif metotla Kur'an'ın denetişi olarak ispatlarını biliyorum. Bunun başkaları tarafından fayda alması bize yeter. Bana yeter biz bizden yok biz olur bizim soyumuz türbe türbeimiz o Fakat ben o yolda değilim Çünkü mezarın yerden yükseltirerek ışıklandırarak Doran yer yapılar ya, ya, ya, kullanılması doğru değil Allah'a ve peygamber e putyan kafirdir. bu hadis Atatürk mü kırmızı çizgileri diyor. İnsanlar herhangi bir putunun arkasına yık, yık, yık yapınca aslında Atatürk'ün dedikleri değil kendi dediklerini, istediklerini heva ve hevesini ortaya koymaya çalışmaktadır. Ülkemizde İslam ayağa kalkar mı? Kalkar ama ne zaman? felaketler diz boyu, bu şimdi diz boyu değil, daha berbat hale geldiği zaman. Kabala ise yanılmasın, Yahudi inancı. Bunların gibi e, bir takım şeyler söylemişiz. Doğanın amacı nedir? Doğanın amacı Allah'ın sevgilisine ulaş, ulaşmaktır. Aykı burada da olsa işte diyor ana asıl hedef ayakkabı olmaması gerekiyor amacı ayakkabı bağlı olan insan ayakkabının önde hiçbir şeye ulaşamaz Mehdi Mehdi bazı Mehdi pekandaş öğrencilerinden de şöyle böyle falan diyor. Ben diyorum ki Mehdi'ye inan ya da inanman değil. İnanmışsın ya da inanmamışsın. Kuran'ı da geçmiyor. Hadislerde geçiyorsa da tartışılacak bir konu yok. Gelse bile biz varız biz elimizden geleni yapmalıyız. Önüne geçen din mi anlayacak? Hayır. Bildiğini anlatsın. bilmediğini susacak. Allah sevgisi ve bu birbirine yakışmamış. Şeye. Bu şartla insanın geleceği bilinemez. Neden ve sonuç arasında ilişki dışında tek bir şeyde güç vardır. O da Allah'ta. Bu da firakon örneğinde demiştim ki Peygamber, sahabe, tabi'nin Peygamber ve sahabe bizim örneğimiz. Ondan sonra yavaş yavaş İsa'yı red kalıp, e, hadisleri gelmiş. Neden gelmiş? Çünkü merak etmişler. Ashab-ı kaç kişidir diye. Kur'an'da yok, hadis yok. Yahudilerden ya da Hristiyanlar'dan öğrenmişler. Bundan girmiş Hristiyan'ı. İtikat konularında hassasiyet göstermişler. Peygamberimiz sahabe tabi, etbahi tabi. İşte bu dönemin dışında bütün yönetimlerin başı pilavın. Askeri ve zenginen hamam ve karun. Televizyon, sihirbaz. Anlatmayan din alanları, belam. Biz de demekti kaset. kasıt. Belirli bir askereyi, belirli bir zengini, belirli bir televizyonu eleştirmek değildir. Peki dini nasıl anlatmadan? Karşımızdaki insanlar ne en çok seviyor? Buna tespit nedir size anlatılması kolay. Çünkü sevdiği şeylerde Şüphelere uyanacağı için, sevdiği şeylerle ilgili ayet batısıyla söyleyip şüpheler izah etmesi gerek. Covid-19 değil, daha nice savaşlar, nice Covid-19'lar bekliyor bizi. Herhangi bir Hristiyan ülkesine böyle sapıklıklar yaptığı zaman, onu kötü kadar beklemez. Çünkü zaten kötü, iyi yolu bilmiyorum. Ama sen iyi yolu bildiğin halde kötü yola gidiyorsan durum burada sıkıntılıdır. Covid-19'lar ne cincir Covid-19'lar bekliyorum seni. Tevhid açısından ne zaman küfre düşebilirim. Put kırma sonra şu put, şu put, şu put, şu put bir sürü put saydım. Ne zaman küfre düşünecekse net olarak şöyle diyebiliriz. Herhangi bir şeyi açarız sevip onunla ilgili ayetlerden bir en az birini inkar edersek o zaman put olur. Şüphe ya da inkar durumunda put olur. Aksa de, insanlar birbirine sen şuna tapıyorsun, sen şuna tapıyorsun derse büyük bir terör ortamına ortamına gider. İslam inançları esas ise elde edildiği kalp ama amel, amel de hiç terk edilmesi gerekir. Amelle artar veya eksilir. Neden? Diyor ki biraz işte amel'in en düşüğü Yerden taşın kenara konması en yüksekliği la ilahe illallah. Demek ki kemaletinin imanı en azı var, çoğun var. Amel ile artar ve eksilir. Ben ilahiyat ön lisans topluluğum. Benim amacım emin olduğum, bildiğim şey anlatmaktır. Bildiğim tek bir, önemli bir şey, Tevhid Adresi'ni Deneci Olaç Bir de bu yol nereye gidiyor? Bu yol Peygamber ve Sahabenin tuttuğu yola gidiyor. Bundan sonra tıkı açısından o öyle yapmış, böyle yapmış çekişmenin anlamı yok. Peygamberimiz de bazen böyle, bazen böyle namaz kılmıştır. Burada tek aşkıma, seviyorum Allah'ı, şaka değil. Putfağe şarkılarının Allah'a çevirmesi şeklindedir. Şirk konusunda imtihanı girdiğimiz bir kız arkadaş dedi ki ben annemi çok seviyorum. Ben put, putperest benim dedi Demek yanlış anlaşılma Öyle demek istemedim. Bir insan seveceksin, sevdikten sonra eğer ayet bana seveyim mesela yok. Hadisi, hadisi de önemli değil. Ayette inandı mı tamam gitti. Ama bir insanı ya da başka bir şeyi aşırı seviyor. buna ilgili aletle intihar ediyorsak o zaman sıkıntı vardır. Altyazı <gülüyor> i̇bn polisin yaptığı zulmü anlattı. Her polisi anlatmayla anlatamamıştır. Uyur olunca ki din kandırmadı. Din kandırmayacak o zaman zengine ve Askeri amanla ve ve bunun gibi biz köle miyim? Sisteme aykırı söyler miyim? Pozitif ilimle denetsel ispatımız var. Perde konusunda yanlış anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki perde Kalkınca kabili ötüsü ve Medin'in, Mekken'in ötesi görüyordu. Ben şu şiralesi, indiz, şu arası, indi şu indiz son son atamız böyle bir şey görmedim. Eğer o gördüyse bana açıklasın. Perde konusundaki söyleyecekse söz şu. Perde konusu göz önünde fiziksel perde vardı. Kalkınca. Allah'tan başka ilahları değil, net görme, eğitim, görme durumu oluyor. Ve bunun için takla olmasına gerek yok. Baştan izah ettiğim filmlerden bir tanesinde her yani perdiyi herkes kaldırabilir. Filmine bakarsanız bunu görürsünüz. Kedi, köpek, balina kuş, put olabilir mi? Olabilir mi? Şöyle ki, insanlara Allah'a böylelikle bunlara sığınırsan, farkında olmaların putfarisiyle gidersin de farkında olmalısın. Pozitif ilim, din olur? En benim denilen bir sosyalok, Para'nın futbolcularının kadınlar iyi olacağını pozitifinde Allah'ın yarını geçeceğini söylüyor. Sadece pozitifinde ispatımız var. Doğu'dan sızan posta tapıcılık Hinduizm, Japon ve Çin dinleri bulmakta. Çünkü insanlar gerçekliğin anlatılmıyor. Hikaye anlatılıyor hikaye. Diniz hikaye dinim değildir. Şarkı ve reklamlar nefsini tıklaştırma alıcıdır. Hangi şarkıyı açarsan aç nefsini ilanlaştırmaya yol açar. Reklamlar herhangi bir nefsin zayıf otursunu tıklaştırır. Yıkılışımızla ilgili filmlerle Diyor ki Allah, bir milletin düşünceleri değiştirmek Allah o milletin kaderini değiştirmez. Buna dayanarak bu iki filmde da anlatılmaktadır. Şeytan çok, buna çok kuzacak da putraş şarkaların ilahi söylemek, dündürülmesi amaçlanmaktadır. Perde kalktıktan sonra derin sonra perde üç gün sandıktan sonra perde inmekte. Neden? Bu bir imtihan sırrı. Perde inip kalktıktan sonra devamlı öyle olsa öyle hiç yanlış yapıp düşmez. Perde kalkıp sonra aynı hataları yapacakmış, mıyız, yapacak mıyız? Bir insan bazı hataları yaptırma. Gerçekte Aynı hatalarla tekrar deniliyor. Allah'ın öpünüze yardım edin. Ne olur yardımın. Tevhidin dışında tek bir şey vardır. O da şirk. Ya tevhid olacaksın ya da şirkeli olacaksın. Üç türlü insan vardır. Ya Allah ilahı vaktiren, ya Allah'la beraber bakıyor şey, ilahı vaktiren. Ya zeklini ilah ilah gören. Hiç kimse bu andıtlan filmlerden sonra insanlara baskı almasın. Çünkü insanların seçme hakkı vardır. İnsanların seçme hakkını evlerden almayın. Canları cenem etmek söylenir. İsin. Kendinize düşman.